<gülüyor> bugün yeni bir videoda yine karşınızdayız. Peki bu videomuz ne olacak? Zannımca bu videonun baya sizin için bir faydası dokunacağını hissettiğim için bu bugün bu videoyu çekmek kararı aldık. Peki nedir videomuzun konusu? Videomuzun konusu iPhone cep telefonlarının ekranlarındaki orijinal yansınayı ve revize denilen ekranların arasındaki farkı dilimiz döndüğü kadar size anlatmaya çalışacağız. Şimdi başlayacağız tek tek. Bu elimizde gördüğümüz iPhone 6 ekranı. Piyasada AA takılan yataklar marka ekran yan sanayi ekran dikkat ederseniz mühürlerinde herhangi bir şekilde bir Apple amblemi yok bunlarda ve bu da elimizdeki ekran orijinal ekran dikkat ederseniz Apple'ın amblemini Apple camı değişmiş yüksek ısı kullanılarak ekran ve cam birbirinden ayrılıp tekrar piyasada 15 ile 20 TL arasında alınan cam, içi sağlam, ön tarafı kırık olan ekrana basılıp ekran revize olarak piyasaya satılan ekranlardır. Birçok firma bunları orijinal diye takılıyor ve müşteriye bu ekran revize orijinal ekran olduğunu söylemiyor. Şimdi iki ekran yan yana bırakıp da Bırakıp size göstereceğiz. Arasındaki farkını göreceksiniz. Şöyle bu dikkatli olan, dikkatlice bu orijinal iPhone ekranına bakarsanız daha siyah. Ekran karanlık bir şekilde gördüğünüz zaman zaten anlarsınız. Diğer ekranın jelatinini kaldırıp size göstermek istediğimde arasındaki siyah farkını zaten otomatik olarak göreceksiniz. Soldaki ekran orijinal camı değişmiş ekran. Sağdaki ekran diye takılan ekrandır. Şimdi bu ekranları biz cep telefonumuza takıp bu ekranların arasındaki renk farkını göreceksiniz. Zaten beyaz da biraz daha grimsi olarak e, takılan ekran yan seneye ekrandır. Şimdi kameraman arkadaşımıza yaklaştırıp ekran değişimi ekranı nasıl takılır. İki soketten oluşur iPhone 6 ekranları. Birisi dokunmatik, birisi e, görüntü soketleridir. Daha önce söktüğümüz cep telefonumuzun ekranını bu şekilde bataryası kesinlikle kalktık şekilde olacak. Hemen gözünüz önünde takacağız ve ekranımızın ne durumda olduğunu göreceğiz. Tabi inşallah şarjımız vardır. Biz bunu kontrol etmedik ama beraber bakalım. Evet. Siz de görüyorsunuz ki tam beyaz değil. Bu çok iyi bir ekran kalitesi olduğu için birçok müşteri bunu anlamıyor ve birçok firmada bunu orijinalde takıyor. Hatta neredeyse taktığımız fiyatın iki katına kadar da daha pahalı taktıklarını birçok müşterimizin şikayetlerinde de otusunda biz bunu biliyoruz. Görüyorsunuz tam beyaz değil. Biraz grimsi beyazı var. Şimdi e, menüs açsın. Menüsü içerisinde renkler de yine dediğim gibi e, belirttiğim gibi kesinlikle orijinal rengini hiçbir şekilde getirmez. Bakın dikkat edin. Bu AA+ Plus kalitedir. Şu anda piyasada en iyi ekrandır bu ve birçok firma az önce de belirttiğim gibi bu ekranı kesinlikle orijinal diye takar ama kesinlikle inanmayın. Apple amblemi olmayan hiçbir ekran orijinal ekran değildir. Bunu size belirtmemde fayda var. Bir diğer telefonumuzun diğer ekranımızın takacağız şimdi. Yine bataryayı söküyoruz. Kılıfımızda hafiften şöyle kaldırıyoruz. Ekran yerinden çıkıyor. Şimdi orijinal ekranımız camı değişmiş, revize edilmiş, yüksek ısı kullanılarak biz kesinlikle tavsiye etmiyoruz. Bunu belirtmemizde fayda var. Yıllardır bunu söylüyoruz. Ama birçok firma bunu tercih ediyor. Çünkü daha sonrasında ekranda sarı lekeler, beyaz noktalar oluşuyor. Ve bu da müşterinin göz öfkünü ve tedirgin olmasına neden oluyor. Biz kesinlikle ön cam değişimi olayını tavsiye etmiyoruz. Bakın değerli müşterilerimiz şimdi bu ekran taktığımızda zaten açılır açılmaz anlayacaksınız arasındaki kalite farkını. Bakın parmak izlerine rağmen görüyor musunuz ekran bembeyaz yani ben buradayım diye bağırıyor şimdi diğer renklerde de karşılaştırdığımızda yine kendi gözünüzde göreceksiniz yine burada belirtmekte fayda var yine ısrarla söylüyorum bunu kesinlikle ekran filmlerine her size bir firma size bu orjinal ekran diye taktığı zaman kesinlikle ekran filmlerine bakmadan karar vermem. Evet görüyorsunuz renkler daha canlı, daha gerçekçi kırmızı daha kırmızı, mavi daha mavi, yeşil daha yeşil ve beyaz ekranını gördüğünüz zamanda ne kadar kaliteli beyaz bir ekran olduğunu isterseniz ekran resmi çekerek de karşılaştırıp e, bu farkı anlayacak kadar zeki olduğunuzdan eminim. Kadıköy Cep Dünyası Cep Telefon Tamir Servisi olarak kesinlikle hiçbir müşterimize orijinal olmayan ekrana orijinal demeyiz. Biz firma olarak, 19 yıllık firma olarak kendi ilkelerimizden hiçbir zaman ödün vermedik. Siz de böyle bir sorunla karşılaşırsanız Kadıköy Cep Dünyası Cep Telefon Tamir Servisine gelip maksimum 15-20 dakika içerisinde ekranınızı gözünüz önünde değiştirip teslim ederiz. Bu videomuzu beğenip Altta küçük bir yorum yazarsanız bizi mutlu edersiniz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi günler dileriz. Teşekkürler kardeşim. Yasin.